Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün arkadaşlar Discord'un getireceği efsane bir özellik sen bugün arkadaşlar bu hafta efsane bir alt yapı gelecek ee, abone rolü almayı unutmayın arkadaşlar Bilmiyorum. bu özelliği zaten başlıkta da yazdım hiçbunuz e, zaten öğrenmişsiniz ama ben yine de arkadaşlar söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar size şunu duyurmak istiyorum, yeni botumuz gençler, Chondix açıldı, ee, yaklaşık bir hafta oldu aslında da, aslında bir hafta bile değil, bir ay falan oldu da, daha bakımları falan yeni bitti, o yüzden bir hafta diyorum. Ee, botumuz arkadaşlar, ana sunucumuza gelip, ana sunucumuza gelip, komutlar kanalına bot davet yazarak, bot davet yazarak gençler davet edebilirsiniz. ayrıca rollout komutumuz da var. Ee, role seç komutumuz da var Gerçi o alt yapı sonuç için role rol seç değil bir dakika role isteydi aynen. Ee, alt yapı sunucumuz için arkadaşlar komut Neyse o zaman e, Videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın Arkadaşlar abone de olmayı unutmayın Yorum yazmayı unutmayın Şimdi o zaman hadi bakalım videomuza geçelim Biliyorsunuz ki gençler discordda Güncelleme sunucuları var ve bu sunuculardan biri de Discord Türkiye gençler Siz de gelebilirsiniz gençler Chatte aktif olacağım beraber konuşuruz sohbet ederiz Sunucumuz da gelmeyi unutmayın he bu arada Neyse şimdi burada gençler Güncellemeler kanalı var burada arkadaşlar Mesela e, arkadaş göneriler var, bu bayağı iyi olur bence, arkadaş olmayanları için bazıları diyor abi benim arkadaşım yok ne yapacağım vesaire vesaire, gördüğünüz gibi e, böyle bir şey de var arkadaşlar, e, timeout sistemi bence bu tamamlamadım ama bence iyi bir şey benziyor, sonuçta veya mute atmak için herhalde, e, aynen. Yok, aynen Sunucu içindeki hareketleri kısıtlanıyor Aynen bu da evet bu yıl listesi gençler çok iyi bir şey olmuş bence yakında gelir. Şimdi Sunucu profilleri en sevdiğim şey bu en sevdiğim şey bu benim Sunucu adı Sunucu avatarı ondan sonra Sunucu profil beğenleri Sunucu biosu çok güzel Nitro özel tabikde neyse. Şimdi Gençler ve geldik en özelliğe Hediye Nitro Güzel hediye nitro Yakın zamanda gelecek bir inceleme ile 1 nitro alalım pi nitro bedava Bu ne demek? Bustlu aldın mı kanka sen? Bustlu nitro aldın mı? Hatta şöyle de göstereyim ee, Yayıncı da etkinleştirildi diyor gerçi de Kart falan yok bu zaten merak etmeyin Hemen şöyle kanka Bustlu bir ruh aldık mı? Takt 26 lira 27 sende ona. 27 dedik mi verdik iş 27 e ee, ne oldu 27 lirayla inşar iki aylık nitro bakın iki aylık nitro iki tane değil ha iki tane bir aylık değil iki aylık nitro ya yani. iki aylık çok güzel bir şey biliyor musunuz? Ya bu etkinliği Discord yıl başında yapacak bence. Çünkü geçen sene yıl başında biliyorsunuz ilk haftada 5 saat aktif olamasa Nitro vermişti. Eee busuyla tabii ki de ilk defa yeni Discord'u kullananlar olanlara. Bu sene de gençler böyle bir şey yapacak. Gerçekten Discord harika bence. <gülüyor> hani son zamanlarda böyle Nitro kuyu yapmaya başladı da bence Hani çok değersiz olmaya başlıyor yavaş yavaş Onun dışında mesela Xbox Game Pass özel yapmıştım Ben Xbox Game Pass çekilişi yapmadım Neden yapmadım? Çünkü gençler Xbox Game Pass'te 45 lira vardığınız zaman Nitro'yu aldığınızda iptal edemiyorsunuz Sistemi geliştirmişler yazıklar olsun Şimdi Burada da başka başka çekilişleri var Burada doğrulama sistemi çok güzel gençler Token olayları vesaire atmışken bayağı iyi spam koruma bunlar geldi zaten ee, onun dışında da başka bir şey yok gençler. Skem kurması bence bu da iyi. K e keşif etkinlikleri güzel, güzele benziyor. Neyse gençler e bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Bu arada gençler bu hafta efsane bir altyapı gelecek. E, abone rolü almayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı. Sunucumuzda abone rolü almayı. Sunucumuza gelmeyi. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.